Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Master'ın katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı programımızın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde benim koşma simülasyonu olarak isimlendirdiğim PUBG'yi beraber deneyimleyeceğiz. Evet arkadaşlar şu anda PUBG'ye girdik. Ee, öncelikli olarak sistem gereksinimlerimize bir bakalım. Yani oynan hangi ayarlarda açmışız? Ona bir bakalım dilerseniz. Şuradan ayarlarımıza girelim. Bakalım bilgisayarımızı. Neyi de açmış bir görelim. Gördüğünüz gibi yüksekte açmışız her şeyi. Çözünürlük sonda. Geri devam et diyelim ve bir oyuna başlayalım sizlerle birlikte. PUBG bana göre arkadaşlar biraz koşma simülasyonu diyebilirim. Çünkü oyunda paso koşuyoruz yani. En azından oyunun genel bir bölümü. Koşma üzerine kurulu. Bunda genel itibariyle oyuncular loot falan yapıyorlar. Bu arada hala eşleştirme yapamaz. Yani loot yapmak önemli. Bunun içinde çeşitli stratejiler var. Bazı takımlar işte çok böyle nadir köşelere gidiyor. Hani böyle oyuncuların gitmedikleri yerlere gidiyorlar. Oradan bir araba buluyorlar ve buldukları arabayla direkt olarak ne yapıyorlar? Daralan bölgeye gidiyorlar. Yani loot için belirli mevzileri kontrol ediyorlar. Bu arada hala eşleştirme bulamadı. Biraz daha hızlı vursa güzel olur aslında. Bu arada bizde. Biraz daha oyundan bahsedelim. PUBG ülkemizde gayet oynanan bir oyun. Ee, ücretli olmasına rağmen ki şu anda 89 lira falan da Steam'de yanılmıyorsam. Gayet böyle talep gören bir yapım. Ee, oyun içinde çeşitli özelleştirmeler var. Çeşitli satın almalar var. Ayrıca Steam dükkanlarından da satın alabiliyorsunuz. Bunu da sizlerle bir kez daha paylaşalım. En sonunda bizi bir oyuna attı. Şimdi ben şöyle bir strateji yapacağım arkadaşlar. Ee, uzak bir köşeye gideceğim. herkes tek. orada biraz loot yapacağım. Loot yaptıktan sonra da artık kafamıza göre bir yere gideceğiz. Bakalım. Evet. Grafikleri görüyorsunuz. Gayet güzel. Donma yok, takılma yok. Ben FPS modunda oynuyorum. Bazıları TPS modunda oynuyor ama ben de FPS'de biraz daha iyi olduğu düşüncesindeyim. Biraz zaman mouse'umuzda yazarızsa iyi mi olur, iyi olur. Bu arada şunu da sizlere belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu oyunda biliyorsunuz kadın figürler var, erkek figürler var. Şu kadın figürleri seçmelerinin genel nedeni oyuncuların kadın olması değil. Burada kadın seçiyorlar ki uzaktan şu body ratio yani gövde oranı daha düşük olduğu için kadınların kadın karakterlerin vurulması daha zor oluyor. Uzaktan erkek daha kalıplı olduğu için erkeği vurmaları daha kolay. Fakat kadını vurmaları biraz daha zor. O yüzden de genel itibariyle erkek oyuncularda kadın oyuncu kadın Vücut tipini seçiyorlar. Bunu da sizlere dipnot olarak belirtelim. Hatta çok iyi oynayan bu oyunu gerçek derecede iyi oynayan arkadaşlarım var benim. Onlar da hep karakterleri kadınlar üzerine kurulu. Onlara sordum neden kadın karakterleri seçiyorsunuz diye. Onlar da aynı şekilde vücut oranı için kadın karakterleri seçtiklerini söylediler. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Birazdan uçağımıza bineceğiz ve atlayışımızı gerçekleştirmiş olacağız. İnşallah bu kadar bekledikten sonra ilk dakikalarda öğrenlerden biri olmayız. Bu arada PUBG ile ilgili bazı videoları izledim. O videolarda çok değişik taktikler var gerçekten. Bir taktik adamın bir şey yapıyor. Saklanıyor. full saklanıyor ama. Yani böyle oyunun başında bir saklanmaya başlıyor. Son 10 kişi kalana kadar adam dahi görmeden saklanıyor. Son 10 kişi kaldığında bir işte mücadeleye falan giriyor ve oyunda birinci olmayı başarıyor bir şekilde. Yani bu tarz Taktikler de var. Bir kilo alarak birinci olan da var. Adam iki kişi kalıyorlar. Son kalanı alıyor bir şekilde. Ve birinci oluyor. Yani dolayısıyla işte e, ilk olarak hemen çatışmaya gireyim falan gibisinden düşüncelere kapılmamak gerekiyor. Tabi böyle test canlı olanlar biraz daha böyle kapışmaya gireyim. Hemen bir silahlı mücadele olsun falan filan kapısından. Atlayalım. Şu tarafa mı atlasak? Atlayalım ya. Diğerleri de atlamıştır zaten. Şöyle bir süzülelim şu tarafa doğru. Buralarda çatışma yoğun olur gerçi biraz ama. Şu tarafa doğru gidelim biraz ya da. Biliyorsunuz şöyle yaptığı zaman arkadaşlar süzülüyor. Şöyle gidelim biraz daha. Şurası iyidir. Paraşüt açtığınızda da CTRL'ye basmanız lazım süzülmesi için. Bunu da dipnot olarak sizlerle. Paylaşalım. Zaten PUBG oynayanların çoğu biliyordur bunu ama yine de biz oraya paylaşalım dedik. Şuraya inersem şuraya bir kişi indi. O bizim için potansiyel bir tehlike şu anda. Hemencik şuraya inip silah toplarsak belki bir şansımız olur. Biraz uzağa indik. Oraya bir kişi daha indi bu arada. Orada bir çatışmalar olabilir birazdan. 92 kaldı şimdiden. Evet. Bakalım bir şeyler bulabileceğiz mi? Bandaj, Yani çok hemen kask, şarjör. Ama istediğim bunlar değil. Yani evet. Yakından. Yakın mesafede kaç? 3. Seviye 3 yelek. Çanta mıydı yoksa ya? tam göremedim. Yok. gerek 3. Seviye 3 bulduk. Şuradan bir tane ağrı kesicimizi alalım. Çaktırmadan şöyle gidelim. Evet. Şuraya girelim. Yani bu silahla benim yakından şansım olur. Zaten uzaktan bir şansım olmaz. Dolayısıyla gelecek olanları da içeri çekmem lazım. Yoksa fena bir şekilde polis seviye 2 gerek yok. Ağrı kesici alalım. Şuraya bir bakalım. Ne var ne yok. Evet. Bir adet taramalı tüfek. Mini 14. Tam ağacımızı alalım. Dursun yanımızda. şunu da mermisine bir bakalım. Evet. içeride bunun olmamız daha sağlıklı olur. Şu kapıyı da kapatalım ki gelirlerse en azından duyma şansımız olsun. Burada bir ne var. Bunun nasıl ya? Yani şarjörümüzü de takalım. Evet arkadaşlar. Şimdi buralarda bir şey yoktu zaten de. Evet tamam. Üst katı var mı buranın? Bakalım bir üst katımız var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Yoksa daha varmış varmış. Üst kata bir çıkalım. Bakalım. Çanta, çanta, çanta, çanta, çanta bulalım. Aslında bu kadar loot yeterli bence. Yani e, sonuçta çok fazla öyle bir mücadeleye girmeyeceğiz. Bunu sizlerle paylaşayım. Evet. Bakalım burada da bir şey yok. Şuradan bir bakalım. Gerçekten bu oyunu muazzam oynayanlar var. Birazdan koşmaya başlayacağız bu arada. ya çantada yer yok değil Dikkat kırmızı alan başladı. Başlasın sıkıntı değil. Araç yok buralarda herhalde. Neyse bakalım koşalım. Koşma simülasyonumuza başlayalım artık yavaş yavaş. Biraz koşalım koşalım koşalım. Orada şu günlerde evde canlı sıkılıyorsa bir bakın bu oyuna da arkadaşlar hani almak ya da almamak ile açpabci ile ilgili internettezi milyon tane video var onu da e, belirtmek gerekiyor ama en böyle çok fazla oynamadıysanız ilk oynadığınızda böyle bir tecrübe ediniyorsunuz diyebiliriz. Şu anda koşuyoruz koşma simülasyonu işte ben oyna bu yüzden koşma simülasyonu diyorum ya genellikle ben Half Life e, Half -Life böyle oyun olduğu zamanlarda internet kafelerde arkadaşlarla oynardık. Orada sürekli bir aksiyon vardı, Crossfire oynardık tabii. Şimdi de internetten yine girip oynuyorum arada. Daha zevkliydi arkadaşlar açık söylemek gerekirse. Şu anda ben bundan çok büyük zevk almıyorum. Yani böyle kırılarda, bahçelerde koşturmaktan. Ama tabii oyun deneyimleri değişiyor. Yeni nesil bundan zevk alıyor. Yani e, özellikle okullarda bu PUBG Mobile'i oynayan bilyon tane çocuk var bunları. Biliyorum. Tanıklık ediyorum onlara. Takım kuruyorlar aralarında. Gayet güzel zevkli. eğleniyorlar. Lakin... Ee, Vic oynamak söz konsolunda takım olmayınca çok keyifli olmuyor. Biz arkadaşlarla falan oynuyorduk arada. Orada kırmızı alana girmemek lazım. Neden? Çünkü bomba yağıyor. arkadaşlarla falan oynuyorduk arada. O da zevkli oluyordu. biliyorsunuz bu mesajlaşma, mesajlaşma diyorum. Konuşma sohbet programları var işte Discord gibi. Discord'dan giriyorduk gerçekten. Keyifli olabiliyordu. Gerçi öyle çok fazla bir mücadele olmuyor bu oyunda dediğim gibi counter gibi hani oynayalım baştan bir daha round falan. Öyle çok fazla bir mücadele söz konusu olmuyor. Neden? Çünkü sürekli koşuyoruz. Yani çok öyle aman aman bir şey değil. Şu anda hiçbir şey yok. Tarlalarda koşmaya devam. Koş, koş, koş, koş, koş, koş. Ne bombalar düşüyor? Bombaları ya Bir bombada kafamıza düşer mi acaba? Şebdedir neden olmaz? Evet 5 saniye içinde daralma başlayacak. Daralıyor. Bizi yaralar o daralma yakalar da bir şey olmaz. Araba bulsaydık iyi olurdu ama Cık, bulamadık. Yapacak bir şey yok. Hadi koşalım. Silahımızı da bırakalım hızlı koşmak için. Şuralarda birileri var mıdır acaba? Olabilir. Olmayabilir. Görünür de yok. O koşmaya devam. Koş koş koş koş koş. Şimdi bazıları bekliyor mesela. Bu alan daraldıktan sonra araçlarına atlıyorlar, gidiyorlar. Buralarda size pusu kuruyorlar. Ya zaten bu oyunda pusu kültürü çok fazla var. Adamlar mesela evin içine giriyorlar. Çıt çıkarmıyorlar. Abi. Çıt yok evde. Gidiyorsun. Ta birisi indiriyor. Bak şu anda mesela sadece koşarak ilk 58'e girdik yani. İlkeliğe doğru eminim gidiyoruz. Yalnız ne koştuk arkadaş ya. Allah Allah. İşte bu koşma simülasyonu. Bir de bunun daha şeyi var. Yapı simülasyonu. Fortnite. <gülüyor> Onu da eminim yapıyoruz. Burada sadece koşuyoruz arkadaşlar. Şey mantığı güzel. Ee, yani tamam açlık oyunlarındaki gibi bir adaya atıyorlar seni. Hayatta kalmaya çalışıyorsun vesaire vesaire. Aha. Aha. ben düştük. Yani bu güzel bir mantık ama harita aşırı büyük. Aşırı büyük olduğu için de. Yani çok büyük. Yani kimseyle karşılaşamadan ilk karşılaştığın kişi de seni vuruyor. Öyle kalıyorsun yani. Olmuyor işte. Bu arada eşit mesafedeyim gaz bulutuyla ama sıkıntı yok. Zaten şimdilik. Haydi yürü yürü yürü yürü yürü. Run. Run run run run run run run. 49. İlk elliğe girdik. Müthiş. Şurada bir araba mı gördüm? Traktör gerçi o. Birileri olabilir. İşte eve girmeden bilemiyoruz. Birileri var mı yok mu? Ses çıkarmıyorlar. Arkadaş ne koştuk ya. Hadi koşalım biraz da böyle koşalım. Silahımızı kaldırıp koşalım biraz da. Yemin ediyorum... Olimpiyat oyunu olsa bu kadar koşmayız ya. Ha, uçak mı o? Gargo uçağı mı o? Müthiş bir tecrübe. Haftaya arkadaşlar Call of Duty Warzone'u oynayacağız inşallah. Onda da bu kadar şey değil. Onu birkaç kere deneyimledik. Aksiyon biraz daha yüksek. Ee, onu oynamayı planlıyorum. Planlarım arasında var yani. Ee, eğer temin edebilirsek Resident Evil Remake, Resident Evil 3 remake de oynayabiliriz. Bakacağız. Yani deneyimlemeye devam edeceğiz. Ama bu hafta bu PUBG'ye bir bakalım bakalım bakalım diyorduk. Ne zamanları kısmet olmuyordu. Evet şu anda gaz bulutu bizi yakalamak üzere. Birazdan gelecek ve ardımızda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 sesleri gelmeye başladı. 3 dakika daha tiratöritede ya yani Geldik sayılır zaten. Sıkıntı yok kardeş. Hem değil yani. Yavaş oldu ama sağlam oldu. kullanacağız. Birazdan durunca kullanacağız. Şu anda biraz koşalım. Bitti sayılır zaten bu işkence. Tatat evet, evet. Yüksekten düşerek öldü. Yani enteresan. Yüksekten düşerek ölmesi. Ateş sesleri geliyor. Sonunda kurtulduk oralardan. Şuralara bir çömelim bir bir şurada şöyle bir nefeslenelim ya. Çok yorulduk çünkü. Evet. Şimdi arkadaşlar biraz daha rahatladık. Bakalım kimse var mı etrafımızda? Yok. Zaten genelde yok. Bunu mu kullansak? Bunu kullanalım. Yarı kesici. Ağrılarımız azalsın bir. Şu bandajımızı saralım. Beş tane var zaten sıkıntı olmaz. Sar sar sar sar sar sar sar sar sar sar sar sar sar hepsini. Sar sar sar sar sar sar sar sar. Tamam yeterli. Şimdi sesler. Şuradan geliyor. Ama kimse yok. Neyse biz biraz daha koşalım o zaman. Hadi. Daha da şöyle koşalım. Heh, çok geç. 30 saniye içinde daralacak. Arkadaş daha dur yeni geldiydik biz ya. Ne bu böyle daralma merak. Evet, koşmaya devam ediyoruz. 44 kişi kaldı. 10 saniye. 5 3 2 1 daral. Taram taram. Ha şurada birileri var. Çatışmaya gireceğim arkadaşlar sonunda sanırım. Motorla gidiyor onlar da. Orada da birileri var. Orada da arabada var. Takım olmuşlar. Hmm. Enteresan. Tam çatışmaya gireceğiz diye umutlanırken yine giremedik. Neyse ya. Koş kardeş koş. Bir şey olmaz bırakın. Yine geldi gaz bulutu, yakaladı yine. Neyse çok sıkıntı değil. Ama orada insancıklar var. Orada gördüm ben ya, bence orası tuzak olarak şey yaptılar. Şuradan şöyle gideceğim. Yapacak bir şey yok. Ne bu motora böyle? Ha motoru şey yapmıştı. Neyse çok sıkıntı değil. Biz koşmaya devam. Zaten buraya kadar yürüyerek geldik. Bundan sonrası da yürüyerek devam ederiz. Bir şey olmaz. Millet uçuyor biz. Arkadaşlar yani oyuna gireli yaklaşık olarak 20 dakika olmadan ama 15 dakika falan oldu herhalde. 15 dakikadır koşuyoruz. <gülüyor> 15 dakikadır koşuyoruz yani ciddi ciddi. Neyse. Bandajımız da yok. 30, son 35'e kaldık sadece koşarak. Muazzam bir başarı bence. Yani. Şöyle arkadaşlarınızla oynamıyorsanız ve bir araba alıp ya da ne bileyim bir motor alıp böyle sağa sola gitmiyorsanız gerçekten çok iyiyiz. <gülüyor> Tek başınıza girmek özellikle. Sadece koşmak. Ama... Kanatina günlerinde güzel spor oluyor. Yani kimse size koşmanız demez. Dersin sabahtan akşama kadar koşuyorum ya. Sabahtan akşama kadar. Ama daralmaya da bir dakika kalmış. Lan daha yeni çıkacağız daralmadan da ben daha <gülüyor> Beni bu bulutlu alanlar öldürecek. Neyse bir iki ağrı kesiş atayım hemen. Şuradan çıkınca. Bir çatışmaya gireydi <gülüyor> görmeden. iyiydi yani. Ha, neyse. Hemen dur. Arkadaş ya. Kullan. Kullan. Kullan. Kullan. kullan. Yani beni vursunlar diye ayakta bekliyorum o derece artık. Bir tane de ağrı kesici atalım. Bir tane daha at. At ağrı kesicini de. Oh yarasın. Oh. Tamam yeter. Silahımla eklemeye gerek yok. Silahımızı da çıkartalım. Birini çıkartayım. Yoldan koşuyorum artık. Birisi belki yolda görür de ezer diye. Ama yok. O da yok yani. 23 saniye sonra. Alan bir kere daha daralacak. Hay arkadaş ya. 32. Son 33'e kaldık. Sadece koşarak son 33'e kalmayı başardık arkadaşlar. Muazzam bir başarı. Son 32 oldu. Son 32. 31, şu anda son 31 değilsin. Son, hala son 31. Ama şurada adam gördüm. Dolmuş mu değil mi? Ha, bak oyunun lagını gördük arkadaşlar. Neyse. Bak ya bana zaman kaybettirdi. Koşuyordum ne güzel. Neyse koşmaya devam. Evet. Yine bir kez daha bulutun içinde kaldık. Koşla koş. Koş koş koş koş koş koş koş. Koş koş koş koş koş. 28. Son 28. Koş koş koş koş koş. koş. run run run run run run run run run. Run. öleceğiz be. Allah gaz bulutları öldürecek. Ben. Bizi bu gaz bulutları mahvetti. Aha adam o da koşuyor. Ama şimdi bırakıp Koşmayı bırakamam. Herkes koşuyor. Herkes panik halinde koşuyor. Neden? Çünkü gaz bulutu canımıza okudu. Run run run run! Lan öleceğim lan! Lan! Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi. Evet. Bir kere daha sağ kurtulmayı başardık. Aslında loot yapmam lazım biraz da. çok sıkıldığı için loot, loot yapmayacağım. Ee, yeter artık yani. Gerçekten yeter. Sabahtan beri koşuyorum tek yaptı. Ha, birazdan oyun buraya daralacak. Şuraya gideyim bari. Ama orada bir açıklık aracı. Aha. Burada kesin bizi harcarlar ya. %1 milyon. Bak adam bir şey oldu orada. Ha, silah. Bir adam gördük. Onu da bir kere gördük. O da bize sıkıyor. Sıkması normal. Aha bomba attı bir de. Nerede o göremiyorum. Aha! Şok şükür öldük. Yani... Takım sırası 10. Takımım mı vardı benim ya? Neyse. Evet arkadaşlar bugün bu PUBG deneyimini yaptık sizlerle. Gördüğünüz gibi tam bir koşma simülasyonu. Yani yaklaşık olarak 23 dakika falan oynadık. Son 29'a kaldık. Adam görmedik bu sürede. Tek yaptığımız sadece koşmaktı. Böyle bir oyun bu da denemek isterseniz deneyin. Ama 80 küsür lira bir fiyatı var dediğim gibi. Lightına belki bakabilirsiniz. PUBG Lite biliyorsunuz ücretsiz. Onu denemenizi tavsiye ederim. Ya da en basit akıllı telefonunuza indirin. Orada bir bakın keyif alırsanız oynarsınız diyebiliriz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG oynadık. Şunu tekrardan hatırlatmak istiyorum. PUBG hani böyle çok popüler bir oyun olmasına rağmen sistem gereksinimleri hayli yüksek. Biliyorsunuz günümüzde pek çok popüler online oynanabilen yapım var. Lakin bunların sistem gereksinimleri Orta seviyelerde fakat baktığınız zaman PUBG biraz daha üst segmentte yer alıyor. Dolayısıyla cihazınızdaki RAM eğer 16 GB'de ise zaman zaman zorlamalara, donmalara neden olabilir. Hatta ek ekipman taktığınızda atıyorum işte Wi-Fi ile çalışan bir mouse ya da klavye taktığınızda bunlar da gecikmelere de neden olabiliyor. Dolayısıyla eğer cihazınızdaki RAM 8 GB ise bunu 16 GB'a yükseltmenizi tavsiye ederim. Ekran kartı tarafında. Çok bir sıkıntı yaşamazsınız. Yani GTX, 1050, 1050 Ti'de gayet güzel grafik değerleri alabiliyorsunuz. İşlemci tarafında da keza aynı şekilde bir sıkıntı yok. Ama RAM tarafında arkadaşlar dediğim gibi eğer PUBG'de sıkıntılar yaşıyorsanız bunun direkt olarak RAM'den kaynaklı olduğunu söyleyebilirim. Benim bugün denediğim toolbarda 16 GB DDR4 RAM olduğu için herhangi bir sorun yaşamadım. Dilerseniz siz de Master'ın sitesine girerek bu bilgisayarı göz atabilirsiniz. Bir de şurada bir dipnot hatırlatması yapmak istiyorum. Şu aralar oyun bilgisayarlarına olan talep artmış durumda. Dolayısıyla Master'ın sitesine ne zaman girseniz stok görünmüyor. Orada beni haberdar et butonu var. Ona tıkladığınız zaman arkadaşlar bilgisayar geldiğinde size haber veriyor. Malum Monster önüne biraz daha böyle fiyat performans bazında oldukları için daha çok talep görüyor. Siz de Oraya girdiğinizde siteye girdiğinizde beni haberdar butonuna tıklarsanız ürün geldiğinde size de haber veriliyor ve girip hemen satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Haftaya yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu arada bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.